Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere 24 Mayıs 2019 Cuma gününün astrolojik etkilerinden, astrolojik gündeminden bahsedeceğim. Evet, 24 Mayıs günü Ay Kova burcuna seyrine devam ediyor olacak ve ayın özellikle sabahın ilk saatlerinde Boğa burcundaki Uranüsle ile sert bir açısı meydana geliyor ve öğle saatlerine doğru ise yine Boğa burcunda bulunan Venüs ile Sert bir açı söz konusu. Bu nedenle ilişkilerde kalıcı bir takım sıkıntılar, kalıcı bir takım duygusal kopuşlar, bitişler bazı duygusal kararlar evresine girebilirsiniz. Bu her türlü ilişkiyi kapsamaktadır. Maddi ilişkiler, evlilikler, ailevi ilişkiler özellikle arkadaşlık ilişkileri de bu kapsamdadır. Cuma günü hasta ilişkiler konusunda e, Aşk ilişkileri ve maddi ilişkiler konusu e, öncelikli öncelikle olmak üzere e, bazı e, ani duygusal bitişler duygusal kararlar evresine ve sürecine geçilebilir e, ilişkiler konusunda biraz daha dikkat etmekte fayda vardır özellikle çok acelece davranmamak e, çok duygusal tepkiler vermemek e, adımıza faydalı olacaktır diye düşünüyorum yine e, kova burcundaki ayın gibi e, İkizler Burcu'ndaki Güneş ve Merkür'le de olumlu bir açısı söz konusu. Bu açıyla beraber yine haftanın genelinde olduğu gibi anlaşmalar, sözleşmeler, otoriteler, devlet, resmi kurumlar, resmi anlaşmalar, iş sözleşmeleri, iş projeleri, yeni başlangıçlar, onun dışında devletle alakalı resmi evrak işleri, kurumsal bir takım işler, iş başvuruları, İletişimle alakalı olmak üzere bir takım iş başvuruları yapmak adına oldukça faydalı, verimli günler. Yine kardeşlerle, kuzenlerle, yakın çevreyle ilişkilerimizi işe dönüştürmek, ilişkilerimizi biraz daha öte boyuta taşımak gibi konularda oldukça güzel etkileşimlerde bir yandan mevcut diyebilirim. Biliyorsunuz Aykova Burcu'ndayken, daha özgürlüğümüze düşkün oluruz. Bu nedenle ikili ilişkiler alanında birbirimize karşı özgürlük sınırlarıyla ilgili meselelerde kırıcı olma ihtimalimiz yüksektir. Burada bilhassa alkova burcundayken daha derin düşünmek isteriz. Hayata daha geniş perspektiften bakmak isteriz. Gündemimiz genelde detaylar değil bütünsel bir bakış açısıdır. Sosyal ve toplumsal meselelerdir. Bu alanlarda özellikle ikili ilişkilerle alakalı konularda Mevcut görüşlerimizi çok fazla paylaşmazsak doğru olacaktır. Özellikle bu ülkenin gündemi bu haldeyken sevdiklerimizle ve arkadaşlarımız ve gönül ilişkisi içerisinde olduğumuz ikili ilişkilerde siyasi, toplumsal, değer yargıları ile ilgili konuları tartışmazsak daha makul olacaktır. Özellikle bugün için söyleyebilirim. Evet, Aykova Burcu'nun da devam ederken. Venüs'te gerçekleştirmiş olduğu sert açı akşam saatlerine tekabül ediyor arkadaşlar. Bu nedenle akşam saatlerinde özellikle evliler ve uzun süreli partnerlik ilişkisi olanlar veyahut gönül ilişkisi olanlar biraz çatışmalara, tartışmalara açık olabilir. Bu dönemde biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyor olacağım. Evet günün etkileşimleri bu şekildeydi. E, hafta boyunca haftalık yorumlarda bahsettiğim gibi her türlü iş anlaşmaları, sözleşmeler, yazışmalar, e, imza gerektiren işler açısından ve yakın çevre ilişkileri açısından oldukça şanslı günler geçiriyor olacağız ancak ikili ilişkilerde bir takım hani sürtüşmeler özgürlük naraları bir takım kısıtlamalara kaldırışlar, isyanlar gibi durumlar söz konusu olabilir bunlara dikkat etmemiz faydalı olacaktır umarım güzel bir gün geçirirsiniz kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim bu arada e, bazı arkadaşlar e, danışmanlık hizmetimi e, soruyorlar yorumlarda. E, beni hem Instagram'dan hem YouTube'dan takip eden danışanlarım e, zaten biliyorlar nasıl ulaşabileceklerini. E, aşağıda da aslında mail adresim mevcut. E, evrenselkadimbilgi.gmail.com benim mail adresim. Instagram'dan da opikus diye arattığınız zaman bir hesabım mevcut. Buralardan e, mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz danışmanlık almak isteyenler. Hatta YouTube kanalımda da çekilişle bir takipçime hediye etmiş olduğum kısa bir doğum haritası analizi videomda mevcut. E, Tabi çok gerilerde kalmıştır. Yaklaşık bir sene geçti üzerinden e, kanalı, kanalda şöyle bir geriye giderseniz e, onu da görebilirsiniz. E, dolayısıyla orada da en azından nasıl bir hizmet verdiğimi e, gözlemlemiş olursunuz diyorum. Evet mutlu günler. Hoşçakalın.